Covid-19 salgınıyla beraber değişen çalışma şartları, bakım emeğinin hayatlarımızdaki önemini tüm aciliyetiyle ortaya koydu. Bu süreçte ev, çocuk, yaşlı, engelli bakımı gibi sorumluluklar eşitsiz bir biçimde kadınların ve dezavantajlı grupların omuzlarında kaldı. İş yerinde bakım odaklı yaklaşımlar, çalışma hayatımızdaki bakım ilişkilerini etik bir çerçeveye oturtmaya çalışıyor. Bakım odaklı iş yerleri ödülüyle çalışma alanlarını bu etik ilkeler doğrultusunda dönüştürme iradesi gösteren kurumları ödüllendiriyoruz. Siz de adayınız için oy verin, iş yerinde bakım odaklı pratikleri destekleyin.